Selamlar arkadaşlar OBS eğitim serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte OBS'imizde masaüstü sesimizi ve mikrofon sesimizi nasıl ekleriz mikrofonumuzla alakalı ufak tefek ayarları nasıl yapabiliriz bunları göstereceğim. Eğitim serimizin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi aşağıya binik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi laf fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle ses ayarlarımızın kendine gelmesi için kendi mikrofonumuzu ve masaüstü sesimizi OBS'e tanımlamamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken ilk şey ayarlar kısmına giriş sağlıyoruz. Sonrasında burada ses bölümüne geliyoruz ve gördüğünüz gibi masaüstü sesi ve mikrofon yardımcı ses diye iki adet yer mevcut. Öncelikle masaüstü sesine tıklıyorum ve benim masaüstü sesim hoparlör USB audio kodekten geldiği için onu seçiyorum. Sizde kulaklığınız varsa kulaklığınız burada çıkacaktır veya başka bir cihazınız varsa onlar buradaki listede belirecektir. Ben şu an benim aktif olarak kullandığım Hopperler USB Audio Codec'i seçiyorum. Sonrasında mikrofon için de aynı şekilde ben kondenser bir mikrofon kullandığım için mikrofonum da Audio Codec'ten gelmekte. O yüzden mikrofon yardımcı ses kısmına tıklıyorum. Ve tekrar USB audio kodeyi tıklıyorum. Sonrasında uygula ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi OBS'ime kendi mikrofon sesim gelmiş oldu. Aynı zamanda masaüstü sesimizin de bir teyidini yapalım. YouTube'dan bir video açıyorum herhangi bir video. Ve bunu oynatıyorum. Evet gördüğünüz gibi... Masaüstü sesim de geliyor. Şimdi burada yapabileceğiniz bir iki tane özellik var. Bunlardan birincisi nedir? Mesela odanızda veya arkanızda bilgisayarınızın fan sesi vardır. Veya dışarıdan gelen abidik gubidik sesler vardır vesaire. Bunları engellemek için bir iki tane filtremiz var. Bunun için yapmanız gereken şey gördüğünüz gibi ses karıştırıcısı kısmında bulunan mikrofonumuzun yanındaki çarka tıklıyoruz. Ve buradan filtreler bölümüne giriş sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi önünüzde bu şekilde temiz bir sayfa açılıyor. Sol alt tarafta artıya tıklıyoruz ve buradan gürültü bastırmayı seçiyoruz ve tamam diyoruz. Bu yöntem kısmında RN Noise seçeneği gelecektir size. Buna tıklayıp düşük CPU kullanımı speaks bölümünü tıklayabilirsiniz. Sonrasında tekrar artıya tıklıyoruz ve buradan gürültü filtresini ekliyoruz ve tamama tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bazı ayarlar tekrardan geliyor önümüze. Şimdi normal şartlarda sizin varsayılan özelliklerde bir dip sesiniz ve arkada istemediğiniz sesler varsa onları bu iki filtreyle engelleyebilirsiniz. Ama bu iki filtreyi ekledikten sonra dip sesiniz ve background sesiniz hala daha varsa burada gördüğünüz çubukları ayarlayarak kendinize göre kişisel bir ayar gerçekleştirebilirsiniz. Bu her iki filtre için de geçerlidir. Mesela radyo programlarındaki gibi siz konuşurken diğer seslerin kısılmasını istiyorsanız otomatik olarak bunun içinde yine filtreler kısmına tıklıyorsunuz ve sonrasında buradan sıkıştırma filtresini ekliyorsunuz. Bu sıkıştırma filtresi ile alakalı detaylı bir videom var. Tüm ayarlarıyla alakalı. Bunu şurada gördüğünüz bildirim tuşundan tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. O video içerisinde farklı yararlı bilgiler de mevcut. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar eğitim serimizin 3. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.